İslam dünyasının birbirinden kıymetli eserlerini bölüm bölüm sizler için seslendiriyoruz. Tevhid Hoca Kütüphanesi her Perşembe 20'de Tevhid Ocağı YouTube kanalında sizlerle.